Evet, geçelim şimdi. Bir konu var abi. Sen de hem psikolog hem yaşam koçu. Bunların da hem aile danışmanı. Tabii gerçekten ekrem abi bu konularda bilgisine güvendiğim birisi. Yaşam süresiyle alakalı bir istatistik açıklamış Dünya Sağlık İstatistikleri raporuna göre 2000 ile 2016 arasında ortalama yaşam süresi 5,5 yıl artarak 65,5'tan 72'ye yükselmiş. Ortalama yaşam süresinde kişi başına düşen gelir belirleyici rol oynamaya devam ederken düşük gelirli ülkelerdeki ortalama yaşam süresi yüksek gelirli ülkelere göre 18 yıl daha düşükmüş abi. Şimdi bir kişinin yaşam süresini uzatması demek ne demek abi? Şimdi yaşam süresinin uzanması tıbbi olarak fiziken daha uzun yaşama şansı var. Ee, burada e, biraz daha kaliteyi ben e, değerli seyircilerimize... Şöyle öyle soralım. Soralım. Kaliteli yaşamdan ha, Kaliteli yaşam Uzun yaşamın sırları hem tıbben olmalı hem işte fizyolojik, hem psikolojik hem sosyolojik, hem pedagogik bütün bu bugünkü canlı yayınımızda biz nelerden bahsettik sanal ve gerçek alemde güvenli hareket etme sınırlarını bilirsin, korumanı alırsın, güvenli yaşarsın al sana kaliteli yaşam ikincisi, bireysel Olarak psikoloji okullarına gidersin veya aile evlilik çift olarak veya anne baba olarak bunların eğitimlerini alırsın. Nasıl ki arabayı güvenli sürmek için araba ehliyeti alıyoruz. Dijital ortam ehliyeti, işte bireysel ehliyet. Bugünü toparlıyorum Gökhan Bey bu arada. Evet, bu kameraya döneyim. Demek ki bireysel ehliyet var. On numara. Tam gaz hayatımıza devam ediyoruz. Ama bu gazda kontrollü hız. Kontrollü hızdayız. Dijital ortam ehliyetimiz olmalı. İkincisi bireysel ehliyetimiz olmalı. Üçüncüsü anne baba ehliyetimiz olmalı. Dördüncüsü de e, karı koca ehliyetimiz olmalı. Bunları sağlarsak, ben size çok güzel bir haber daha vereyim. Bu da sürpriz olsun. E, 0-18 yaş arası çocuk ergen sayılıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü müthiş bomba gibi bir haber verdi. Ve 19-65 yaş arası çiftler, sevgililer, insanlarımız, gençsiniz, hepiniz gençsiniz. Bakın bu haber bile sizi nasıl motive etti ve zıplattı koltuklarınızdan. 66-80 arası orta yaşız. durumda daha karpuz keseceğiz. Yaşayacağız bu hayatı. Uçan kuş niye var? İşte bunun için var bizler için. 81'de anca yaşlıyım diyebilirsiniz. Eğer 81'den önce yaşlıyım diyorsanız, Demek ki bu istatistiklerden işte günün olayı programından haberiniz yok, yok demektir. Ya. Hemen canlanın ve kanlanın biraz. Yani 81'e kadar özellikle gezilecek, yenilecek, okunacak, görülecek, tanışılacak her türlü şartları zorlayın ve kullanın. Tepe tepe bu hayatı yaşayın. Bunun içinde bilinçli, akıllı. İstatistikleri, araştırmaları ve uzmanları dikkate alarak ve sosyal yaşam kanalları gibi kanalları izleyerek, bunları uygulayarak, az önce Gökhan Bey'in dediği gibi başarılı, mutlu, kaliteli, uzun yaşayan insanları, şehirleri, ülkeleri araştırarak, onlardan ders alarak, onlardan rol model alarak yaşayın. E, eğer psikolojinizde zarar görüyorsa ki zaman zaman bu gayet normal. Kazalar olabilir, Gökhan Bey, vefatlar ama, tam olabilir. Tam da tam, Buyurun. tabii ki risk faktörleri çok çok fazla yaşam ki. sürecinde. Ülkenin hem konumu, doğal afetlerde Kesinlikle. bunlar da çok çok önemli. Stratejik Zaten, konumumuz tabii, gereği. Tabii, tabii hastalıklar. Mesela tabii. Afrika ülkelerinde e, HIV virüsü yani AIDS dediğimiz tabii. oran çok çok fazla. Tabii. Ama ki e, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre de artık bunların yaşamlar, yaşam süresini uzatma, Tabiiinde çok çok amacındayız. E, Hepimiz çok çok destekliyoruz. Iler, çok çok ilerleyiş kaydedilmiş. Ka Abi şunu soracağım. Kadınlar daha uzun yaşıyormuş. Niye biliyor tamam, musunuz şey, kadınlara dönüyorum. Sizlerin o düşen çeneleriniz var ya ben onlara kurban olayım. Çünkü o içinizde sinir, stres, gerginlik bırakmıyor. Erkekler niye çabuk oluyor? E, çabuk ölüyorlar. Fazla konuşuyorsunuz. Özet geçin lütfen. Fazla çeneniz düşmesin. Bak kurban olayım dedim. Allah aşkına. Sizlere yani. de bir acin <gülüyor> yani. Burada insan konuşunca rahatlar. Erkekler ne yapmalı? biraz içimize bakalımız abi. Böyle erkeklerin hafif, hafif kabuğundan çıkıp mağarasından çıkıp psikologlara gidebilirler. İşte yaşam koçlarına başvurabilirler. Bir arkadaşıyla zaman geçirebilirler. Kadınlar da ona destek olmalı. Çünkü 3000 kelime bir erkek konuşmamışsa yandınız. İçi zehir dolu. İçi içine kapanmış demektir. Anlatamadığı birçok olay vardır. Deşarj olacağı alanlar verin. Eşinize bırakın 2 saat 3 saat bir maça gitsin. iki e, slogan atsın. Anlatabilirim. Bir toplam diye gitsin. Konserlere gidin. Evet. Bir, bir birlik, beraberlik içinde yaşayın ki kadınlar da yalnız kalmasınlar, dul kalmasınlar. Abi Beraber en uzun, yaşayalım. En uzun neredeymiş biliyor musun? Neredeymiş? Japonya 84. 84 ortalama ölüm yaşı 84'müş. Şimdi onlar biraz doğal besleniyorlar. İkincisi kendi milli manevi değerlerine çok bağlılar. Halbuki bunu bizim ülkemizde de yapmamız mümkün. Milli manevi birçok aktivite... Afetlerin çok ıldığı e, Tsunami'di vesaireydi. Japonya'da çok etkili. Ama onlar, onların da önlemini çok kötü Şimdi yani. şöyle bir şey. Bir e, affedersiniz Kudus Köpek size saldırdığında veya bir terör saldırısı olduğunda insanlar kenetlenirler. Orada da doğal afet şeyi veya depremler, tsunami'ler insanları e, kendi bakın burada kaygı yönetme var ve toplumsal kenetlenme var kenetlendikleri için doğal beslendikleri için milli manevi değerlerine sadık oldukları için çalıştıkları için çok okudukları için uzun yaşıyorlar İzmir'de de, de, de 83'müş mesela Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çok şeydir 52-53 ortalama yaşamışız çünkü standartlar çok düşük yani Artık gerek psikolojik standartlar, düşün, gerek fiziki şartlar, e, gerek fakirlik bunlar e, çok fakirlik etkiliyor. O yüzden bir ülkenin bir tarafında çıkan Sağlık bir güzellik. Olarak dünya geneline yayılabildiği gibi bir ülkede çıkan bir hastalık, bulaşıcı hastalık da dünya Çok geneline doğru. yayılabilir. O yüzden gerek Afrika olsun, gerek Japonya, gerek Türkiye olsun bütün dünya kenetlenip birbirine destek olması gerekiyor. Bu bizim toplumumuzda öyle. Mahallemizde, işte ilimizde, ilçemizde insanlar kenetlenerek, birlik beraberlik içinde hareket ederek birbirlerimize demokratik söz hakları vererek daha uzun